eğitim boyutu çok önemsiyorum. Yani işte acaba yüzde kaç e, işte kadın bu kendi yapması gereken e, çalışmayı yapabiliyor? Ben bu oranları çok da yüksek olmadığını düşünüyorum. Bunları yukarı çıkarmamız lazım. Bunları yaparsak erken teşhisle, e, yani ilk evrede, daha e, öncesinde belli bir e, sıkıntıyı azaltmamız mümkün. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu hastane grubu da çalışmalarını daha da ileri noktalara taşıyacaktır. Herkese saygılar sunuyorum.